Değer izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bendeniz Ömer Tarıkılmaz'a tarikhaber.com ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda gününe çıkan gelişmeleri isterse paylaşacağız efendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıcı olursak sosyal cep tarikhaber, pinterest tarikhaber, ok tarikhaber, tiktok tarikhaber, tv, facebook tarikhaber, linkedin tarikhaber, yay tarikhaber, tambır tarikhaber, insan eme tarikhaber, TV, tarikhaber, Let it ground type 73.8 YouTube Tarık Haber TV ve K. Ömer Tarık Masyaplı ile Diğer sosyal medya kanalına bakacak olursak bir kolay da yayınlayız. Bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabiliriz. Upconlu yayında yayındayız efendim. Upconlu yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Likere yayındayız değerli dostlar... I pick little sharp beers. Nololay'da yayındayız efendim. Nololay like kanalımız StarKabert TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitch'de yayındayız. Twitch kanalımız StarKabert TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler diyoruz ve ilk haberimize geçiyoruz. Lider geldi. Lider dönüyor Galatasaray. Kadıköy'de galip geldi değerli izleyenler. Maç sonucuna göre Kadıköy'de kazanan Galatasaray oldu. Fenerbahçe deviren Sarı Kırmızılar Florya'ya lider dönüyor. Son dakika haberine göre Lig'in Süper 18. hafta Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ülker Sarı'nın Şükrü Sarıçola spor kompleksinde oynanan ve hakemliğini Halil Umut Meyler'in yaptığı müsabakada kazanan taraf 1-0'lık skorla Galatasaray oldu. Sarı lacivertliğimiz taraftarların takılım tıkılım doldurduğu Kadıköy'de sarı kırmızılara galibiyet getiren golleri Sergio Oliveira, Kerem Makturkoğlu ve Muharro Ma Ma Icardi kaydettik. Galatasaray'la basıklara birlikte liderliğini korumuş. Spor. Spor. Spor. Spor Maç sonucu Kadıköy'de kazanan Galatasaray. Fenerbahçe'yi deviren sarı kırmızılılar Florya'ya lider dönüyor. <Gülüyor> Maç sonucu, Kadıköy'de kazanan Galatasaray, Fenerbahçe'yi deviren sarı-kırmızılılar, Florya'ya lider dönüyor. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Sarıçoğlu spor Kompleksinde oynanan ve hakemliğini Halil Umut Meler'in yaptığı müsabakada kazanan taraf, 3-0'lı skorla Galatasaray oldu. Sarı lacivertli taraftarların tıklım tıklım doldurduğu Kadıköy'de sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti. Galatasaray bu skorla birlikte liderliğini korudu. Son dakika haberleri, Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan maçta her iki takım da üst seviyede bir mücadele sergiledi. Hakemliğini Halil unutmelerin Meler'in yaptığı karşılaşmada kazanan taraf Galatasaray oldu. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90 dakikada Mavro Icardi kaydetti. İlginizi çekebilir. Fenerbahçe Galatasaray derbisi tarihe geçti. Fenerbahçe'nin taktiğiyle öyle bir dalga geçti ki. Melo'dan tepki çeken paylaşım. Maç anında. Mauro Icardi, Fenerbahçe deplasmanında şov yaptı. Galatasaray'dan 7'de 7. Bu skorun ardından üst üste 7. galibiyetini alan Sarı Kırmızılılar, puanını 39'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İki maçlık galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe ise 35 puanda kaldı ve ikinci sırada yer aldı. Galatasaray. Gelecek hafta atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. 2 dakikada 2 gol iptal. Karşılaşmanın 14. dakikasında Galatasaray Fenerbahçe yarı sahasında bir serbest vuruş kazandı. Sergio Oliveira'nın ortasında oluşan karambol sonucunda Abdülkerim Vardakçı'nın dokunuşuyla top ağlarla buluştu. Ancak golün ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolü sonrasında Victor Nelson'un offside pozisyonunda olması nedeniyle golün iptal edildiği belirtildi. Mısabakanın 16. dakikasında ise Bries Mertens'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, kaleci Altay Bayındır'ı çalınladı ve topu filelerle buluşturdu. Ancak bu pozisyonda da yine offside bayrağı havaya kalktı. Grossman'ın vuruşu avuta gitti. Fenerbahçe'nin 17. dakikada gelişen hızlı atağında Cezaryayı üzerinde topla buluşan Diego Rossi'nin şutu asfaltlı ağıta gitti. Servioğlu Veyra, skoru 1-0 yaptı. İlk yarıda daha etkili bir performans gösteren Sarı Kırmızılılar, 32. dakikada bir korner daha kazandı. Topun başına Bries Mertens geçti ve Belçikalı futbolcu ortasını yaptı. Kafalardan seken top, arka taraftaki Sergio Olumeira'nın önüne düştü. Portekizli Yıldız'ın düzgün vuruşu ağlarla buluştu ve Galatasaray derbide 1-0 öne geçti. Fenerbahçe ikinci yarıya etkili başladı. İkinci yarıda beraberlik golü için ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, Joshua King ile etkili geldi. Norveçli futbolcu, orta alanın solunda buluştuğu topla ceza sahasına kadar girdi. Çizgiye inen King'in içeriye çevirdiği meşin yuvarlığa Galatasaray savunması son anda kornere gönderdi. Mertens vurdu, 6 ay çıkardı. Galatasaray, 65. dakikada Fenerbahçe kalesini yokladı. Sarı-kırmızılıların hızlı atağında cezaryayı üzerinde topla buluşan Bries Mertens'in şutunu 6 bayındır çıkardı. O sayıp, Nuslera'yı geçemedi. Beraberliği yakalamak için üst üste fırsatlar yakalayan Fenerbahçe, Rit Tosa ile etkili geldi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Nijeryalı Yıldız'ın şutu Fernando Nuslera'dan geri döndü. Kerem Aktürkoğlu farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray, 78. dakikada yakaladığı hızlı gücümü gole çevirdi ve farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına atılan topla buluşan Mavro Icardi, yanındaki Kerem Aktürkoğlu'nu gördü. Deneyimli futbolcunun vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-0 geldi. İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart. Karşılaşmanın 83. dakikasında yaşanan bir pozisyonda İrfan Can Kahveci, Rakibi Dubas'ya bir foul yaptı. VAR odasından gelen uyarı sonrasında hakem Halil Umutmeler, pozisyonu izlemeye gitti. VAR monitöründe pozisyonu inceleyen Meler, kahveciye direkt kırmızı kartını gösterdi. Icardi skoru belirledi, 3-0. Serdar Dursun'un kendi savunmasına attığı hatalı pas sonucu araya giren Mavuro Icardi, ceza sahası içine girdi ve sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek maçın sonucunu belirledi, 3-0. Mauro Yedek Kulübesi'nde başladı. Galatasaray'da sakatlığı geçen Mauro Icardi, maça yedekte başladı. Sarı-kırmızılı takımın 30 Kasım'da yaptığı antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası adalesinde ikinci derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen Arjantinli futbolcu, birlikte üç maç aradan sonra kadroya alındı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de görev vermediği Mauro yedekler arasında tuttu. Cesus'tan Gustavo Hendöy hamlesi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Zorge Jesus ligin 17. haftasında oynanan Antalya Spor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray karşılaşmasında Lincov'nun yerine Gustavo'ya şans verdi. Jesus kalede Altay'ı görevlendirirken üçlü savunmayı Serdar Aziz, Gustavo ve Attila Zalai'den kurdu. Jesus kanadın sağında olsa İsam'ı ile, sonunda ise Ferdi Kadıoğlu'na forma verdi. Portekizli teknik adam, orta ikili de Arold ve Crespo'yu görevlendirdi. Cesus'un gücündeki tercihleri ise Rossi, Hing ve Batsvayi oldu. Barış Alper Yılmaz forvetti. Galatasaray, Fenerbahçe derbisine forvette Barış Alper Yılmaz ile çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin yanı sıra son haftalardaki performansıyla önüne çıkan santiforlardan Buffett'in bir gomisi de derbide yedekte tuttu. Buruk, Derbide hücum bölgesinde 22 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. Fenerbahçe'de 3'lü sistem. Teknik direktör Jorge Jesus, Galatasaray maçında sahaya 3'lü savunmayla çıktı. Tecrübeli teknik adam, sezon başından bu yana takımını hem 3'lü hem de 4'lü savunmayla oynatırken son olarak geçtiğimiz hafta Antalya Spor deplasmanında sahada 4'lü savunma yer almıştı. Jesus, Galatasaray karşısında ise 3'lü savunma ile mücadeleye başladı. Okan gruptan 3 değişiklik. Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle Fenerbahçe derbisine çıktı. Süper Lig'de geride kalan hafta MGE Ankara gücüyle oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcular Patrick Van Aanholt, Fredrik Mitzel ve Buffett'in bir gomisiyede çekildi. Derbide bu oyunculardan farklı olarak Sajha Boyi, Sergio Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu görev yaptı. Galatasaray derbiye Fernando Muslera, Sadha Bolyi, Victor Nelson, Abdülkerim Bardakçı, Leo Dubois, Merkan Kutlu, Sergio Oliveira, Milot Rasica, Bries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ile başladı. Sarı-kırmızılı takımın yedeklerinde ise Icardi, Gümis, Van Arbolt ve Mit yanı sıra Okan Koçuk, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Emin Bayram ve Juan Mata yer aldı. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir, Matias Ross ile Haris Seferovic derbinin kadrosunda bulunmadı. Tek eksik Pedro. Fenerbahçe, Galatasaray derbisine tek oyuncusundan yoksun çıktı. Sarılıcı Vertlilerde sakatlığı sona eren ve bireysel çalışmalara başlayan Pedro, derbi maç kadrosuna dahil edilmedi. Pedro'nun haricinde Alioski ile İsmail Yüksek de teknik ekip kararıyla kadroda yer almadı. Gelsaray'da yedi futbolcu ilk kez Fenerbahçe derbisinde. Galatasaray'da yedi futbolcu, ilk kez Fenerbahçe ile oynanan bir derbi maçta forma giydi. Leo Dubois, Bries Mertens, Minot Rasica, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Sajha Boeiv ve Alper Barış Galatasaray kariyerlerinde ilk kez Fenerbahçe karşısında sahaya çıktı. Luan Perez 16 maç sonra. Sarılı ekipte Luan Perez, 16 maç sonra formasına kavuştu. defa Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Perez, uzun süre takımından ayrı kalan Perez, Galatasaray derbisine yedek soyuldu. Galatasaray Yönetimi takımı yalnız bırakmadı. Galatasaray Kulübü Yönetimi, Fenerbahçe derbisinde sarı kırmızılı takımı yalnız bırakmadı. Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Yönetim Kurulu Üyelerim Metin Öztürk, Niyazi Yerken Canlatan, Bora Bahçetepe, Rıza Morova, Dikran gibi, Cem Soylu ve Emir Araray ve Galatasaray Sportif Aş Yönetim Kurulu üyeleri Erdem Timur, İbrahim Hatipoglu, Emin İmanoğlu, Mustafa Aktaş ve Nihat Kırmızı derbi maçı Ülker Stadı'nda takip etti. Röportajlara çıkmama kararı Galatasaray Fenerbahçe'nin Mietzone alanına 5 yıldızlı logolarını bastırması nedeniyle derbinin ardından yayıncı kuruluş röportajlarına çıkmama kararı aldı. Sarı Kırmızılı Kulüp, konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nu da bilgilendirdi. sarı Civertli Taraftarlardan Koreografi Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray derbisinde koreografi gerçekleştirdi. Ülker kadının dolduran Sarılı Civertli taraftarlar, okul açık tribününde Orsit'i, Orrules yazan bir koreografi açarken, Alt tarafında iki kıta, tepe, en büyük Fenerbahçe yazılı bir pankarta yer verildi. Diğer iki tribünde de dev posterler ve çubukluya yapılanlar sonsuzlukta yankılanır ve çubuklu ruhuyla yazılı pankartlar açıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor. Kimse yanlış anlamasın ama diye başladı Rıdvan Dilmen dalga geçti değerli izleyenler. Rıdvan Dilmen'in derbi yorumları sosyal medyaya sarsı Fenerbahçe'nin taktiğiyle öyle bir dalga, dalga geçti ki Süperlikte Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında konuşan Rıdvan Dilmen oyununu cüretlerinin oyunu, oyunlar çok sinirlendi. Fenerbahçe'yi beğenmediğini söyleyen Dilmen'in sözleri sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe Rıdvan Dilmen'in derbi yorumları sosyal medyayı sarstı. Fenerbahçe'nin taktiğiyle öyle bir dalga geçti ki. Rıdvan Dilmen'in derbi yorumları sosyal medyayı sarstı. Fenerbahçe'nin taktiğiyle öyle bir dalga geçti ki. Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında konuşan Rıdvan Dilmen, Sarılıcı Vertlilerin oyununa çok sinirlendi. Fenerbahçe'yi beğenmediğini söyleyen Dilmen'in sözleri sosyal medyada gündem oldu. Rıdvan Dilmen yine yorumlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Fenerbahçeli olmasıyla bilinen Rıdvan Dilmen, sarı lacivertlilerin taktiğini eleştirdi. Jorge Jesus'un maça yanlış başladığını ifade eden Rıdvan Dilmen'in verdiği basketbolcu örneği ise yayına damga vurdu. Bana kalırsa Jesus yanlış başladı maça. Okan Buruk'un maç öncesi yapılan planlarının tamamı tuttu ilk devrede. Bunda Fenerbahçe'nin oynamayı tercih ettiği oyunun da etkisi yüksek. Fenerbahçe'nin 10 kişi kaldığı Giresunspor maçı hariç dörtlü oynayıp kazanamadığı maç yok bu sezon. Bana kalırsa Jesus yanlış başladı maça. Okan Buruk hiçbir sürprizle karşılaşmadı. Kadıköy'de oynuyorsun, taraftarını yanına alman lazım. İlginizi çekebilir. Fenerbahçe Galatasaray derbisi tarihe geçti. Kadıköy'de kazanan Galatasaray. Mauro Icardi, Fenerbahçe deplasmanında şov yaptı. Melodan tepki çeken paylaşım. Maç anında. Jorge Jesus maç sonunda isyan etti. Ben böyle bir şey görmedim. Ülker Arenadan basketbolcu getirsen de. Fenerbahçe'nin en önemli silahlarından biri Durantov. Kimse yanlış anlamasın ama Ülker Arenadan basketbolcu getirsen de oraya o topu atamazsan o goller olmaz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Jorge sus maç sonunda isyan etti. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Bu arada dolar günü 18,70'e düşüşte altın. 1.122,8690'la yükselişte. Euro günü 19,9134'le yükselişte. Ve İstanbul Borsası günü. 5.341.96 ile günü yükselişle kapatılan değerli izleyenlerdir. Mahlubiyetin nedenini ben böyle bir şey görmedim dedi değerli izleyenlerce Jorge Jesus maç sonunda isyan ettiği mağlubiyetin nedenini açıklamasının ardından konuştu. Ben böyle bir şey görmedim dedi. Super Rosper'deki 18. haftasındaki devre lider Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe sağdan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray 3-0'lık mağlup olan Fenerbahçe zirvenin 4 puan gerisine düştü. Mücadele sonrası açıklamada bulunan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus mağlubiyetin nedenini açıkladı. Fenerbahçe, Jorge Jesus maç sonunda isyan etti. Mağlubiyetin nedenini açıklamasının ardından konuştu ben böyle bir şey görmedim. Jorge Jesus maç sonunda isyan etti. Mağlubiyetin nedenini açıklamasının ardından konuştu ben böyle bir şey görmedim. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide lider Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lı yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, zirvenin 4 puan gemisine düştü. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus mağlubiyetin nedenini açıkladı. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Sarılıcı Vertliler, rakibinin 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada da Kerem Aktürkoğlu, 90 dakikada da Icardi'nin golleriyle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mücadeleye lü savunma ile başlarken, ikinci yarıda yeniden lü savunmaya döndü. Oyuna dahil olan hücum oyuncuları da skora katkı sağlayamazken, Sarılıcı Vertliler iki yıl sonra evinde ezeli rakibine mağlup oldu. Çok fazla hata yaptık. Jorge Jesus, çok hata yaptık. İlk yarıda daha fazla pozisyon üreten bizdik. 2-3 pozisyonumuz var. Galatasaray seken toptan golü kolayca bulduk. 2-0 ve kırmızı kart sonrasında işler zorlaştı. Galatasaray daha sakin kalan taraftı. İlginizi çekebilir. Melodan tepki çeken paylaşım. Maç anında. Mauro Icardi, Fenerbahçe deplasmanında şov yaptı. Kadıköy'de kazanan Galatasaray. Fenerbahçe'nin taktiğiyle öyle bir dalga geçti ki. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi tarihe geçti. Sorumlu benim. Jorge Jesus, sorumlu benim. Ne başkanımız ne futbolcular. Hele başkanımız hiç değil. Bugün aldığımız galibiyet bizim birliğimizi bozmayacak. Suçlu varsa benim. Ben böyle bir şey görmedim. Zorgece sus, kısa bir süre önceye kadar herkese göre ligin en iyi takımıydık. Şu anda rakibimiz ligde önümüzde. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu sezon 6. kez bir kişi eksik kaldık. Şu anda çözmemiz gereken en önemli problem.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 Türkiye imkansızı istemiyoruz demişti. İsveç taleplerinin hepsini karşılayamayız dedi. Rusya-Ukrayna savaşın ardından gündeme gelen İsveç'in NATO üyeliği süreceği Türkiye İsveç-Finlandiya arasında önceki gelin yaşanmıştı. adına mutabakata varılmıştı. Türkiye kırmızı çizginin ötelerle mücadele olduğunu her fırsata vurgulamış. İsveç'e istenenleri yerine getire getireceğini belirtmişti. İsveç Başbakanı URF Christierson yaptığı son açıklamada Türkiye'nin Taleplerinin hepsini karşılayamayacaklarını belirtti. Haber, haber, dünya, Türkiye imkansızı istemiyoruz demişti. İsveç taleplerin hepsini karşılayamayız dedi. Türkiye imkansızı istemiyoruz demişti. İsveç taleplerin hepsini karşılayamayız dedi. Rusya-Ukrayna savaşının ardından gündeme gelen İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında önce gerilim yaşanmıştı. Ardından mutabakata varılmıştı. Türkiye, kırmızı çizgisinin terörle mücadele olduğunu her fırsatta vurgulamış İsveç'le istenilenleri yerine getireceğini belirtmişti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yaptığı son açıklamada Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayacaklarını belirtti. İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için Türkiye'nin taleplerini yerine getirmesi gerekiyor. İki ülke arasındaki temel sorun ise terörle mücadelede atılan adımlar oldu. Türkiye daha önce bazı teröristlerin ydesini istemişti İsveç başbakanı Ul sterson son yaptığı açıklamada ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayacaklarını söyledi taleplerin hepsini karşılayamayız sterson düşünce kuruluşunun düzenlediği konferansın ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusunda kendilerinden veremeyecekleri şeyleri istediğini belirtti İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'nin elinde olduğuna işaret eden Chris Türkiye'yi, üçlü muhtıra çerçevesinde yaptığımız şeyleri teyit ediyor fakat kendilerine veremeyeceğimiz ve vermek istemediğiniz şeyleri istiyor. Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız ifadelerini kullandı. Chris Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını ne zaman parlamentoda oylayacağını ise bilmediğini dile getirdi. Cavuş olup, imkansızı istemiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda İsveçli mevkidaşı Tobias Blistlönü'ne görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, nihayetinde biz imkansızı istemiyoruz, terörle mücadelede sizden destek istiyoruz. Sizinle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesinde, müttefik olmak istediğiniz ülkenin güvenlik endişelerini anlamanızı istiyoruz. Atılması gereken önemli adımlar var. Türk halkının ve de meclisimizin de ikna olması gerekiyor. Bu yönde atacağınız adımlarda biz Türkiye olarak her türlü desteği vereceğiz ifadelerini kullanmıştı. Ha. İlginizi çekebilir. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç Başbakanı ile kameraların karşısında o teröristin ismini verdi. Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor. İsveç Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı. İsveç Başbakanı Kristiansson'dan Türkiye açıklaması. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bütçelerimiz devam ediyor efendim yaklaşık bir saatler bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz Sıfır araçları Büyük Çamlıca Camii otoparkı nasıl topladılar değerlilerden izleyen nasılsa değerlenir denildi Büyük Çamlıca Camii Otoparkı'na sıfır araçları stokladılar. Nasılsa değerlenir dediler. Büyük Çamlıca Camii'nin ücretsiz otoparkına iddia göre kimli belirsiz kişilerce filo araçlar park edildi. Otomobil stokçuları tarafından park edildiği ileri sürülen araçların ambalajlarının üzerinde olduğu görülür. Çamlıca Camii Otoparkı'nda stoklanmış onlarca araç bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları görüntüleyen vatandaş dursun arabalar burada nasılsa değerlenir diyerek duruma tepki gösterdi. İşte olayın detayları. Haber Haber Güncel Büyük Çamlıca Cami otoparkına sıfır araçları stokladılar. Nasılsa değerlenir. Büyük Çamlıca Cami otoparkına sıfır araçları stokladılar. Nasılsa değerlenir. Büyük Çamlıca Cami'nin ücretsiz otoparkında iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce filo araçlar park edildi. Otomobil stokçuları tarafından park edildiği ileri sürülen araçların ambalajlarının üzerinde olduğu görüldü. Çamlıca Camii Otoparkı'nda stoklanmış onlarca araç, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları görüntüleyen vatandaş, dursun arabalar burada, nasılsa değerlenir diyerek duruma tepki gösterdi. İşte olayın detayları. Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii'ne ait ücretsiz otoparkın, sıfır ve ikinci el otomobil stokçuları tarafından kullanıldığı ileri sürüldü. Kim tarafından park edildiği anlaşılmayan filo halindeki sıfır araçların ambalajları da üzerinde duruyor. Uzun süredir otoparkta tutulan araçların tozlandığı ve cami önünde çekiciler üzerinde otomobiller bekletildiği görüldü. Nasılsa değerlenir. Özellikle son yıllarda vatandaşlar sıfır araç bulmakta zorluk yaşarken Çamlıca Cami Otoparkı'na bir filo şirketine ait olduğu iddia edilen onlarca aracın stoklandığı görüldü. Cami Otoparkı'nda bulunan araçları bir vatandaş cep telefonu ile kayda alarak duruma tepki gösterdi. Kayda alan şahıs, bu otopark, Camiye gelen vatandaşların araçlarının ücretsiz olarak park edebilmesi için tahsis edildi. Filo araçlarının hepsi burada. Araçlarını değerlendiriyorlar. Dursun arabalar burada, nasılsa değerlendirir. Bunlar da fırsatçılar diyerek tepki gösterdi. Hayha! Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Eğitime kar engeli. Valilik tatili duyurdu. Herkes bir. Ana haber ürtenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Memur ve emekliye eksam geliyor Erdoğan'a sunulacak oran ve tarih ise belli oldu. Memur ve emekli ekzam geliyor. AK Parti %15'lik ilave zam için çalışmalara başladı. Tarih bile belli oldu. Memur ve emekli maaşların yeni bir zam yapılması gündeme geldi. %30'luk zam sonrası kurdusları AK Parti'nin sandık öncesi yeni bir zam için çalışma başlattığı konuşulmaya başladı. Ekzam oranı için %15'lik bir artışın masada olduğu belirtilirken, böylelikle memur emekli emekli yüzde %45'e çıkartılması amaçlanıyor. Söz konusu ekzam için ise tarih belli oldu. Finans. Finans. Ekonomi. Memur ve emekliye ek zam geliyor. AK Parti %15'lik ilave zam için çalışmalara başladı. Tarih bile belli. Memur ve emekliye ek zam geliyor. AK Parti %15'lik ilave zam için çalışmalara başladı. Tarih bile belli. Memur ve emekli maaşlarına yeni bir zam yapılması gündeme geldi. %30'luk zam sonrası kulislerde AK Parti'nin sandık öncesi yeni bir zam için çalışma başlattığı konuşulmaya başladı. Ek oranı için %15'lik bir artışın masada olduğu belirtilirken, böylelikle memur ve emekli zammının %45'e çıkarılması amaçlanıyor. Söz konusu ekzam için ise tarih bile belli. Memur ve emekliye yapılan %30'luk zam sonrası ekzam iddiaları iyiden iyiye konuşulmaya başladı. Memur ve emeklileri heyecanlandıran haber, Ankara kulislerinden sızdı. AK Parti kurmayları yeni zam için düğmeye bastı. Memur ve emekli maaşına yeni zam. Emekli ve memurun zamlı maaşları henüz yatmazken iktidar kanadından gelen açıklamalar maaşlara yeni bir ilave zam geleceği şeklinde yorumlanıyor. Milyonların beklentisi sandık gelmeden maaşlara yeni bir zam gelmesi. %30 zamla en düşük memur maaşı 11.848 Türk Lirası. En düşük memur emeklisi maaşı 7901 Türk Lirası olmuştu. En düşük emekli maaşı ise 5500 TL'ye yükselmişti. Ekzam için tarih bile belli. Seçim için muhtemel tarihler 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs tarihleri konuşulurken, şu haberde yer alan habere göre ekzam için müjdenin Mart ortası gibi verilmesi bekleniyor. Erdoğan açıklayacak dedi, tarih verdi. %15 oranında ekzam masada. Öne çıkan zam oranı ise %15. yani memur ve emeklinin maaş artışı %45 iyi bulacak. AK Parti'nin gündemindeki ekzam için yapılan çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. AK Parti'den EYT'ye açıklaması ilk maaşlar için. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimizi geçiyoruz. Eğer eğitime karengeli geldi, varlık tatili duyurdu değerli izleyenler. Eğitime karengeli geldi. Van'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Türkiye'nin bazı yerleri mevsi normallerinin üstünde sıcak hava yaşarken yurdun doğu Kep bölgesinde bir yüksek kesimlerinde karı yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışın kesin arttırması üzerine Van varlığı 3 ilçede taşımalı eğitime ara verildi. Haber. Haber. güncel. Eğitime kar engeli. Van'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Eğitime kar engeli. Van'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Türkiye'nin bazı yerleri mevsim normallerinin üstünde sıcaklık yaşarken yurdun doğu bölgesinde ve yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkisi gösterdi. Yoğun kar yağışının etkisini artırması üzerine Van Valiliği 3 ilçede taşımalı eğitime ara verdi. Van'ın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Hafta sonu tatili uzadı. Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, Van ili merkez İpek yolu, Evremit ve Tuşba ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle il hırfızı sıra kurul kararı ile taşımalı kapsamındaki öğrencilere okullar 9 Ocak 2023 tarihinde tatil edilmiştir denildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir, e, yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Melo'dan tepki çeken paylaşım geldi. Maç anında değerli izleyenler. Son dakika haberine öyle Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanırken Felipe Melo'dan olay paylaşım geldi. Sarılar taraftarlardan tepki yağıyor. Son dakika haberine göre Sporlar Ospergin'in on sözcüğü hafta karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan müsabakada kazanan taraf üstü birlik skorla sar kırmızılar oldu. Galatasaray eski futbolcusu Felipe Melo karşılaşmanın uyandığı sırada ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla en çok konuşulan isimler arasındaki yerini aldı. Melo'nun Fener Ağlanma sözleri Fenerbahçe'nin tepkisini çekti. Galatasaray. Son dakika Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanırken Felipe Melo'dan olay paylaşın. Sarı lacivertli taraftarlardan tepki yağuru. Son dakika Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanırken Felipe Melo'dan olay paylaşım. Sarı lacivertli taraftarlardan tepki yağuru. Son dakika haberleri. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-0'lık skorla sarı kırmızılılar oldu. Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, karşılaşmanın oynandığı sırada ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla en çok konuşulan isimler arasındaki yerini aldı. Melo'nun fener ağlama sözleri Fenerbahçelilerin tepkisini çekti. Son dakika haberleri, Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Hülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-0'lık skorla sarı kırmızılılar oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Hücardi kaydetti. Felipe Melo'dan olay paylaşın. Galatasaray, bu skorun ardından Fenerbahçe ile olan puan farkını 4-e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın oynandığı esnada ise Sarı Kırmızılıların eski futbolcusu Felipe Melo'dan olay yaratan bir paylaşım geldi. Twitter'dan bir video paylaşımı yapan Melo, Fener Ağlama ve en büyük cimbom ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Fenerbahçeli taraftarlardan Felipe Melo'ya ağır tepkiler geldi. İlginizi çekebilir. Fenerbahçe Galatasaray derbisi tarihe geçti. Fenerbahçe'nin taktiğiyle öyle bir dalga geçti ki. Kadıköy'de kazanan Galatasaray. Mauro Icardi, Fenerbahçe deplasmanında şov yaptı. Melo'dan tepki çeken paylaşım. Maç anında. Jorge Jesus maç sonunda isyan etti. Ben böyle bir şey görmedim. Galatasaray Kariyeri Galatasaray'a 22 Temmuz 2011 yılında transfer olan Melo, 31 Ağustos 2015 tarihinde Inter'in yolunu tutmuştu. Sarı-kırmızılı formayla 154 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 18 gol 12 asistlik bir performans sergiledi. Melo ayrıca Galatasaray'da 3 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası sevinci yaşadı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekran arayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Alikoç'tan maç sonu mesajı geldi. Rahat olun dedi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray derbisinden sonra acamiaya umutla attı. Rahat olun, şampiyon olacağız dedi. Son dakika haberine göre Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Galatasaray. 3-0 mağlup oldu. Sarı Başkanı Ali Koç karşılaşmanın ardından basın mensubuyla bir araya geldi ve soruları yanıtladı. Ali Koç Taraftarlarımızdan özür dileriz derken camiaya şampiyonluk mesajı da verdi işler detayları. Spor. Spor. Fenerbahçe. Son dakika. Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinden sonra camiaya unutka attı. Rahat olun, şampiyon olacağız. Son dakika. Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinden sonra camiaya unutka attı. Rahat olun, şampiyon olacağız. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Sarı Yacı Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtladı. Ali Koç, taraftarlarımızdan özür dileriz derken, camiaya şampiyonluk mesajı da verdi. İşte detaylar. Son dakika haberleri, Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Külker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanan müsabaka, Sarı Kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Galatasaray, bu sonucun ardından ikinci sıradaki Sarı Lacivertlilere puan farkını 4-e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İlginizi çekebilir. Fenerbahçe'nin taktiğiyle öyle bir dalga geçti ki. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi tarihe geçti. Jorge Jesus maç sonunda isyan etti. Ben böyle bir şey görmedim. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise derbi karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Taraftarlardan özür dileyen koç, camiaya şampiyonluk mesajı da verdi. İşte Ali Koç'un sözleri. Özür dileriz. Beklenmedik bir mağlubiyet oldu. Özür dileriz. Bir iki hafta içerisinde methiyeler düzlüğümüz Fenerbahçe geri gelecektir. 3 puandan öteye bir şey değil. 3 puandan öteye bir şey değil. Bu skora alışkın değiliz. Bizim Galatasaray'a en ağır mağlubiyetleri taktırdığımızda 4-0-6-0'larda şampiyon olamıyordu. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnişli çıkışlı durumlar olabilir. Başka takımlar da inişli çıkışlı grafikler sergileyebiliyor. Eski günlerimize dönüp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Taraftarımız rahat olsun. Taraftarlarımız rahat olsunlar. Bu noktaya kadar nasıl getirdiysek, bu noktadan sonra düzlüğe çıkacaktır takım. Şampiyon olacağız. Sezon sonunda şampiyon biz olacağız. 4 puan fark nedir? 19 hafta var daha. Burada ne zaferler galibiyetler alındı da şampiyonluk gelmedi bu takıma karşı. Ben takıma ve hocama güveniyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. En çok aranan haberler. İletişim. Ama haber devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Suudi Arabistan'dan hac için yeni karar geldi. Suudi Arabistan kadınlara mahrem olmadan hac etme imkanı tanıdı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Peta Meşat. Bu kadınların yanlarında mahremi olmadan hac yapabileceğini ancak kadınlardan oluşan bir kafire içinde olmaları gerektiğini söyler. Suudi Arabistan'dan kadınlar için hac kararı. Suudi Arabistan kadınlara mahrem olmadan hac gitme imkanı tanıdı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdul Meşat bu yıl kadınların yanlarında mahremi olmadan hac yapabileceğini ancak kadınlardan oluşan bir kafile içinde olmaları gerektiğini söyledi. Suudi Arabistan, 2023 yılında hac ile ilgili yeni bir karar aldı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdülfettah Meşat, El İhbariye Televizyonu'na yaptığı açıklamada, bu yıl hac ibadetinde kadınların yanlarında mahrem bulundurma şartının kaldırıldığını ancak kadınlardan oluşan bir kafile içinde olmaları gerektiğini söyledi. Suudi Arabistan daha önce kadınların yanlarında mahremi olmadan hac veya umre ibadetini yerine getirmesine izin vermiyordu. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Eski liderin destekçileri... haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün korkunç anlar yaşandı. Motobüs fırlayıp aracın üzerine düştü. Korkunç Anlar yaşandı, otobüsletli otomobile çarpıştı, ticari aracın üzerine düştü değerli izleyenler. Osmaniye'nin Düzüç İlçesi'nde 3 gün önce meydana gelen kazada otomobile çarpan otobüsletli ticari aracın üzerine düştü, korkutan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Haber Haber Yaşam Korkunç Anlar Motosikletli otomobile çarptı, ticari aracın üzerine düştü. Korkunç Anlar motor otomobile çarptı, ticari aracın üzerine düştü. Osmaniye'nin Düzici ilçesinde 3 gün önce meydana gelen kazada, otomobile çarpan motor ticari aracın üzerine düştü. Korkutan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, 5 Ocak Perşembe günü Refik Cesur Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali M. yönetimindeki motosiklet, karşı istikametten gelen ÖK yönetimindeki otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrularak park halindeki ticari aracın üzerine düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü Ali ambulansla hastaneye götürdü. Yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaralının tedavisi devam ederken kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Motosiklet sürücüsünün otomobile çarptıktan sonra bir hafif ticari aracın üzerine uçup düştüğü anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi. İlliyat. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız değerli dostlar. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Kahreden olay yaşandı. 9 yaşındaki çocuk annesinin başın, annesini başından vurduğu değerli izleyenler. Şanlıurfa'da acı olay meydana, meydana geldi. Tüfekte fotoğraf çekmek isteyen çocuk kazayla annesini vurdu. Şanlıurfa'nın Siverek kücresinde 9 yaşındaki çocuk evde bulunan tüfekte fotoğraf çektirmek isterken korkunç bir olay yaşandı. Tüfekte kazar ateş alması sonucu çocuğun annesi hayatını kaybetti. Olayın ardından çocuğun ifadesi ise psikolog eşliğinde alındı. alındı. Haber. Haber. güncel. Şanlıurfa'da acı olay. Tüfekle fotoğraf çekmek isteyen çocuk kazayla annesini vurdu. Şanlıurfa'da acı olay. Tüfekle fotoğraf çekmek isteyen çocuk kazayla annesini vurdu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 9 yaşındaki bir çocuk, evde bulunan tüfekle fotoğraf çektirmek isterken korkunç bir olay yaşandı. Tüfeğin kazara ateş alması sonucu çocuğun annesi hayatını kaybetti. Olayın ardından çocuğun ifadesi ise psikolog eşliğinde alındı. İddiaya göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Kırsal Kaynakbaşı Mahallesi'nde 9 yaşındaki Fehmi alt tüfeğiyle kendi fotoğrafını çekmek istedi. Başından vuruldu. Tüfeği eline alan çocuk yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfeğin ateş alması sonucu çocuğun annesi Güzel'de 39 başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri Güzel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi siverek devlet hastanesi morguna götürüldü. Jandarma da Fehli'nin ifadesi psikolog eşliğinde alındı. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Evlerinin bahçesi... Ana haber bütünümüz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ama sonu açıklama geldi. 3-0'lık skoru beğenmedi. Uyaracağım dedi. Dursun Özbek Galatasaray'ın 3-0'lık skorunu beğenmedi. Oyuncuları uyaracağım dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şov, yetti, şov devam ediyor. Güzel bir maç oldu. Fenerbahçe ile güzel mücadele etti. Eksiklerimiz çoktu. Eksiklerimize rağmen güzel bir oyun oynadık. Her hafta üstüne koyarak gidiyoruz. Bugün hem teknik ekibi hem de oyuncularımı tebrik ediyorum dedi. Galatasaray, Dursun Özbek, Galatasaray'ın 3-0'lık skorunu beğenmedi. Oyuncuları uyaracağım. Dursun Özbek, Galatasaray'ın 3-0'lık skorunu beğenmedi. Oyuncuları uyaracağım. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, çoğ devam ediyor. Güzel bir maç oldu, Fenerbahçe de güzel mücadele etti. Eksiklerimiz çoktu. Eksiklerimize rağmen güzel bir oyun oynadık. Her hafta üstüne koyarak gidiyoruz. Bugün hem teknik ekibi hem de oyuncularımı tebrik ediyorum dedi. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray derbi maçta deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyuncuları uyaracağım. Daha farklı bir skorla galip gelebileceklerini dile getiren Dursun Özbek "Şu devam ediyor. Güzel bir maç oldu." Fenerbahçe de güzel mücadele etti. Eksiklerimiz çoktu. Eksiklerimize rağmen güzel bir oyun oynadık. Her hafta üstüne koyarak gidiyoruz. Bugün hem teknik ekibi hem de oyuncularımı tebrik ediyorum. Performanslarını üst seviyeye çıkarttılar. Önümüzdeki haftalarda bir tık daha üste çıkartacaklar. Devrenin bitmesine bir maç kaldı. İkinci yarı da aynı performansla devam edeceğiz. Oyun güzeldi. 5 tane attık, 3 saydılar. Daha farklı bir skor olabilirdi. 6-7 olabilecek bir maçtı ama olmadı. Bundan sonraki maçlarımızda seyircimiz de 7'ye alıştı. Bekliyor, beklentisi var. İnşallah bundan sonraki maçlarda gol vuruşlarını daha iyi yapmalarını için oyuncuları uyaracağım. Böyle farklı skorlar hem bizi hem taraftarımızı memnun ediyor. Teknik ekip ve oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. İlginizi çekebilir.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 Maçtan önce Fenerbahçe'nin karşılaşmanın favorisi görüldüğünü ancak futbolun sahada oynandığını belirten Özbek, bu oyun sahada oynanıyor. Gazete yapraklarında ya da basında oynanmıyor. Maç günü ve öncesinde basına baktığınız zaman favori Fenerbahçe'ydi. Bu öyle bir oyun değil, sahada oynanıyor. Sahada yüreğini ortaya koyan, inanmış bir takımınız varsa sonuç alıyor. Dolayısıyla takımımı tekrar tebrik ediyorum. Bundan sonra Galatasaray'ı daha yakından inceleyip, ona göre yorum yaparlarsa çok sevinirim diye konuştu. Galatasaray şov devam edecek. Hıcardi'nin güzel bir gol attığını ifade eden Özbek, sözlerini şöyle noktaladı. Okan Hoca'yı biz seçtik. Hıcardi 15 dakikada bir gol. Bir asist yaptı. Attığı golün emsali var mı bilmiyorum. Çok nadir görülen gollerden birisini attı. Hıcardi bizim oyuncumuz. Son derecede başarılı. Hıcardi'nin demek ki 90 dakikaya ihtiyacı yok, 15 dakikada işini görebiliyor. Onu da tebrik ediyorum. Galatasaray şov devam edecek. Mayıs'ta da taraftarımızla beraber kutlayacağız. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Melodan tepki çeken paylaşım. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlarla izlediyor. Haberimize geçiyoruz Yenilik kabul edemiyorlar, destekçileri ülkeyi karıştırdı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Brezilya karıştı, eski dilen destekçileri kongre binasını bastı. Son dakika haberine göre Brezilya'da eski devlet başkanı Jair Beneson'un destekçileri polisler çatışıp kongre binasını girdi. Devlet başkanı Lula'nın ise başkente değil Sao Paulo'da olduğu belirtildi. Haber, haber, dünya. Son dakika, Brezilya karıştı. Eski liderin destekçileri kontre binasını bastı. Son dakika, Brezilya karıştı. Eski liderin destekçileri kontre binasını bastı. Son dakika haberi, Brezilya'da eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri polisle çatışıp kontre binasına girdi. Devlet başkanı Lula'nın ise başkentte değil Sao Paulo'da olduğu belirtildi. Son dakika, Brezilya'da eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri başkent Brasília'da yer alan Ulusal Kongre Binasını bastı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Brezilya'da devlet başkanlığına seçilen Luis Inácio Lula da Silva. Brezilya bayraklarıyla baskın. Brezilya'da 30 Ekim'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Luis Inácio Lula da Silva. 1 Ocak'ta yemin etmesinin ardından devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri başkent Brasilya'da yer alan ulusal kongre binasını bastı. Göstericiler, ellerinde Brezilya bayrakları ile ulusal kongrenin içine girerken, polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Eski devlet başkanı Jair Bolsonaro, seçim yenilgisini kabul etmiyorlar. Lula seçimi 50,9 oy oranıyla kazanırken, Bolsonaro ise oyların %49 gini almıştı. Bolsonaro'nun yenilgiyi kabul etmeyen destekçileri, ülke genelinde haftalardır kışlaların önünde toplanarak silahlı kuvvetlerin duruma müdahale etmesini talep etmişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Böl Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli izleyenler yaklaşık bir saattir bu ekranlarla izleyen diğer haberimize geçiyoruz. May sonunda açılma geldi. soruyan yan soruya Sorulan soruya bakın net cevap verdi. Son dakika haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray derbisinden sonra camiaya umut dağıttı rahat olun şampiyon olacağız dedi. Son dakika haberine göre Superdoros Superdoros 18. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Galatasaray 3-0 mağlup oldu. Sallacı öğretmenin başkanı Ali Koç karşılaşmanın ardından basın mensupları ile bir araya geldi ve soruları yanıtladı. Ali Koç taraftarlarımızdan özür dileriz derken camiaya şampiyon mesajı da verdi. İşte detaylar. Fenerbahçe. Son dakika, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinden sonra camiaya umutla attı. Rahat olun, şampiyon olacağız. Son dakika, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinden sonra camiaya umut attı Rahat olun, şampiyon olacağız. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.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 Ana haber bürtelimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bahçelerinde bulundular polis alarma geçti değerli izleyenler. Evliyen bahçesinde peçeliye sarılmış el bombası buldular. Polisler alarma geçti. Adana'nın kozan ilçesinde evlerinin bahçesinde peçete sarılmış bir el bombası bulundu. öğrenciler polis alarma geçirdi. İpbar üzerine olay yerine bomba imha Osmanları ile birlikte çok sayıda ekip sevk edildi. Haber. Haber. Güncel. Evlerinin bahçesinde peçeteye sarılmış el bombası buldular. Polisler alarma geçti. Evlerinin bahçesinde peçeteye sarılmış el bombası buldular. Polisler alarma geçti. Adana'nın Kozan ilçesinde evlerinin bahçesinde peçeteye sarılmış bir el bombası bulan öğrenciler polisi alarma geçirdi. İhbar üzerine olay yerine bomba imha uzmanlarıyla birlikte çok sayıda ekip sevk edildi. Olay, Kozan'ın Tufanpaşa Mahallesi Tanrıverdi sokak üzerinde bulunan tek katlı evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğrenciler yaşadıkları evin bahçesinde peçete içerisine sarılmış bir cisim fark etti. Çok sayıda ekip sevk edildi. Cismi bombaya benzeten öğrenciler hemen polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kozan ilçe emniyet müdürü Ferdi Büyük atakta olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bomba imha ekipleri inceleme yaptı. Bomba imha ekipleri yaptıkları incelemelerde bombanın içerisinin boşaltılmış olduğunu belirlerken, el bombası incelemek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kozan Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan ev sahibinin bir süre önce evi iki öğrenciyi kiraladığı, öğrencilerin 31 Aralık'tan bu yana eve yeni geldiğini öğrenildi. Bildi Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. onundan alkollü içeceklere yapılan zamlara tepki. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması, Son haber bültenimiz devam ediyor. Bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Ekipler merkezden destek hisleri çok sayıda gözaltı var. Küfürleşen aileler buluşup kavga etti değerli izleyenler. Önce telefonda küleşler sonra buluşup kavga ettiler. Yaralı ve çok sayıda gözaltı var. Deniz'in Honas'ı içerisinde aralarında daha önceden husumet olduğu bilinen iki aile telefona birbiriyle küfürleştikten sonra kavga ettiler. Kavgada bir kişi silahla bir kişi darbe yaralandı. Kavga nedeniyle ekipler bölgeye gönderilirken merkezden yardım istendi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı kavganın tekrar çıkmaması için güvenlik önlemleri alındı. Haber. Haber. Yaşam. Önce telefonda küfürleştiler sonra buluşup kavga ettiler. Yaralı ve çok sayıda gözaltı var. Önce telefonda küfürleştiler, sonra buluşup kavga ettiler. Yaralı ve çok sayıda gözaltı var. Denizli'nin Hunaz ilçesinde aralarından daha önceden husumet olduğu bilinen iki aile telefonda birbirleriyle küfürleştikten sonra kavga ettiler. Kavgada bir kişi silahla, bir kişi de edilerek yaralandı. Kavga nedeniyle ekipler bölgeye gönderilirken merkezden de yardım istendi. Şok sayıda kişinin gözaltına alındığı kavganın tekrar çıkmaması için güvenlik önlemleri alındı. Denizli'nin Konaz ilçesinde aralarında husumet olan iki ailenin telefonla küfürleştikten sonra silahlı ve sopalı kavgasında iki kişi yaralandı. Şok sayıda kişi gözaltına alındı. Silahlar, sopalar. Olay ev, ilçesinde bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olan ve bir süre önce barıştıkları öğrenilen iki aile arasında telefonda tartışma çıktı. Çıkan tartışmayla birlikte aile üyeleri silah ve sopalarla birbirlerine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada Adem Ç. 26 silahla karnından Zeyner G. ise darp edilerek yaralandı. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgaya kent merkezinden de ekipler sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri iki yaralıyı hastaneye kaldırırken, taraflar güçlükle sakinleştirildi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan pompalı tüfek ve silah muhafaza altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri ise detaylı çalışma gerçekleştirdi. Öte yandan, Bonaz Devlet Hastanesi kaldırılan Adem Çiğ, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, ekipler tekrar kavga çıkmasın diye bölgede beklemeye geçti.